Selamlar herkese. Bugün inanması birazcık zor ama gerçekten de var olan 4000 TL 6 telefonları inceleyeceğiz. Artık böyle 4000 TL 6 telefon mu kaldı dediğinizi duyar gibiyim ama var. Ama bu telefonları yine de birazcık nefes alsın yeter gözüyle bakmanız gerektiğini unutmayalım. Birazcık iş telefonu olarak kullanabilirsiniz ekstra ya da acil bir durum oluyorsa, yanında taşımanız gerekiyorsa o durumlarda sizi idare edecek telefonlar olduğunu da unutmayalım. O zaman hemen ilk telefonumuzun detaylarıyla başlayalım. General Mobile GM21 Pro 3600 TL. Ekran boyutu 6.67 inçten oluşan, 128 dahili depolamaya sahip, 6 RAM'lik bir telefon, batarya kapasitesi de 5000 mAh'lik bir telefonumuz var. Hızlı şarjı bulunuyor. İkinci telefonumuz ise Samsung Galaxy M21. Fiyatı ise 3672 TL. Ekran boyutu 6.4 inç, 64 GB dahili depolamaya sahip 4.5 GB RAM'e sahip Batarya kapasitesi 6000 mAh Hızlı şarj özelliği var Geldik bir başka telefona Oppo A74 Fiyatı ise 3958 TL 6.43 inç ekran boyutu var 128 GB dahili depolamaya sahip 4 GB RAM'i mevcut 5000 mAh'lik batarya kapasitesi var Hızlı şarjı var Bitmedi. Şimdiki telefonumuz Huawei P Smart S. Fiyatı ise 3968 TL. Ekran boyutu 6.3 inç, 128 GB dahili depolamaya sahip, 4.5 GB RAM var, hızlı şarj özelliği ise maalesef yok. Geldik bir başka telefonumuza. Şimdiki telefonumuz Redmi 9T. Fiyatı ise 3849 TL. 6.53 inç ekran boyutuna sahip. 128 GB dahili depolaması var 4 GB RAM mevcut 6000 mAh batarya kapasitesi var Hızlı şarj özelliği ise mevcut Geldik son telefonumuza Son telefonumuz TCL Plex Fiyatı ise 3821 TL 6.53 inç ekran boyutuna sahip 128 GB depolaması var 6 GB RAM mevcut 3820 mAh batarya kapasitesine sahip Hızlı şarj özelliği ise var İnanması gerçekten zor çünkü her geçen gün her şeyin fiyatı çok daha fazla artıyor. Artık telefon fiyatları bu kadar fazla artmışken 4000 TL'lik bu telefonlar işinizi çok fazla görür diye düşünüyorum. Umarım videomuz işinize yarar. Umarım bir yerlerde bunları kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım.